Merhabalar, 9 Ocak 2022'de muhteşem bir kavuşum meydana gelecek. Bu videoda bu kavuşumun etkilerinden bahsediyor olacağım sizlere. Genel Ocak ayı temasını değerlendireceğiz birlikte. Ve sonrasında haftanın aslında hakim olduğu genel temalardan bahsedeceğim. Bir önceki videoda 6 Ocak tarihinde meydana gelen pozitif etkileşimlerden bahsetmiştim. Eğer dinlemeyenler varsa mutlaka dinlemelerini tavsiye ediyorum. Çok özel bir gün. Güzel niyetler için, güzel dilekler için, dualar için, ibadetler için bunun yanı sıra yeni başlangıçlar için her ne kadar Venus Retro olmuş olsa dahi oldukça pozitif bir etkileşim söz konusu olacak. 6 Ocak'ta çünkü Ay Jüpiter ve Fomal Halt Sabit Yıldızı'nın kavuşumu söz konusu üstelik Balık Burcu'nda Jüpiter henüz Balık Burcu'na geçmişken bu alanda çok sihirli, çok mucizevi etkilere açık olacağımız bir görünüm var. Biliyorsunuz genel itibariyle Ocak ayının gündemi biraz karışık ve sert. Çünkü hali hazırda devam eden bir Venüs Retrosu. Oğlak Burcu'nda bir gezegen steryumu ki Oğlak Burcu'nun enerjisi oldukça ağır ve zorlayıcıdır. Sorumluluk yükler, mesuliyet yükler ve bizleri zorlar. Mutlaka uğraştırır, çaba göstermemizi ister. Bir şeyleri kolaylıkla sunmaz bizlere. Hal böyleyken Ocak ayında aslında bir kafa karışıklığı, bir belirsizlik içerisinde eskiden yaptığımız veya yapmadığımız işleri toparlamak üzere devam ettiğimiz bir yıl girişi yaşadık. Ancak ara sıra tabii ki bazı günler, bazı enerjiler yoğunlaşıyor ve bunları bilhassa kişisel doğum haritalarımız destekliyorsa mutlaka ama mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. 6 Ocak bunlardan en önemlisi ee, ve devam eden süreçte şimdi de 9 Ocak tarihinden bahsediyor olacağım sizlere. Bu arada e, aylık yorumlara devam edelim mi? Aylık yorumlarla alakalı çok fazla talep olmuyor. veya Bu konuda nasıl bir yol izleyebiliriz? Kısa kısa birkaç cümleyle toparlasam siz e, memnun olur musunuz? Eski sistem devam edelim mi? Ee, bu konudaki önerilerinizi bekliyorum. Çünkü aylık yorumlarda e, bazen e, gerçekten ciddi vakit ayırmam gerekebiliyor. Çalışmam gerekebiliyor. Ancak e, diğer videolar kadar e, izlendiğini göremiyorum. O yüzden e, bu konudaki Görüşleriniz, eleştirileriniz, fikirleriniz varsa lütfen yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Şubat ayını değerlendirelim sizlerle birlikte. Evet bu arada kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olurlarsa beni çok mutlu ederler. E, şimdiden abone olan, destekleyen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. E, umarım e, güzel bir etkileşim yaşıyoruzdur. Umarım faydalı e, bir takip oluyordur arkadaşlar. Evet şimdi... 9 Ocak tarihinde Güneş-Venüs kavuşumu yaşayacağız arkadaşlar. Güneş 19 derece Oğlak Burcunda, de 19 derece Oğlak Burcunda bulunacak. Biliyorsunuz Venüs retro harekette zaten uzun zamandır Oğlak Burcunda retro harekette bulunmakta. Ve bu alanda Oğlak Burcunun bu derecelerinde özellikle belirtiyorum dereceleri ki kişisel doğum haritasına hakim olanlar haritalarını entegre edebilsinler diye. Bir kavuşum meydana gelecek. Şimdi güneş ve venüs kavuşumu nasıl etki edecek bizim hayatımıza bunlardan bahsedeceğim. Özellikle burada tabi kavuşum enerjileri bazen sert bazen de pozitif başlangıçları tetikler. Burada güneş bizim yaşam kaynağımız, kimliğimiz, kimliğimiz ışığımız, parladığımız alanı sembolize ediyor biliyorsunuz astrolojide ve dolayısıyla hangi gezegenle kavuşuyorsa aslında onun enerjisini de parlatıyor, çoğaltıyor belli bir oranda. Bazen de tabii ki o gezegenin enerjisini bastırabilir. Burada hangi gezegenin daha güçlü konumda olduğuna göre de değişiklik söz konusu olacaktır. Ancak yine de genel itibariyle güneşin her zaman diğer gezegenlerden daha güçlü olduğu kabul edilir. Çünkü ışık barındırmakta ve kimliğimizi benliğimizi ifade etmektedir. Özellikle Güneş, kendimizi gösterdiğimiz alan, dışa yansıtmış olduğumuz imajımız, yaratıcılık faaliyetleri göstermiş olduğumuz konular ile ilişkilendirilir. Burada Güneş tabii ki zorlayıcı bir gezegenle kavuştuğu zaman ona enerjiyi daha çok artıracaktır. Ancak Venüs ile kavuştuğu zaman da özellikle Venüs yan konularda bir takım etkileşimler getirecektir. Venüs'te kavuşum yapmış olduğu gezegene uyum, Estetik, güzellik, aşk, sevgi, adalet ve diplomasi getirir arkadaşlar. Dolayısıyla Güneş-Venüs kavuşumu özellikle aşk hayatıyla alakalı konularda ciddi etkiler getirecek diye düşünüyorum. Özellikle eski aşklar, eski konular, eski yatırımlar, eski partnerler, ortaklar tekrar tekrar bu hafta itibariyle zaten yoğun bir şekilde karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Burada Güneş'in o egolu halini Venüs biraz yumuşatacaktır. Venüs'ün de o uyumlu halini Güneş biraz parlatacaktır. Dolayısıyla her iki tarafında birbirine yaklaştığı özellikle aşk ve ilişkilerde tutkunun, heyecanın ön plana çıktığı çok önemli karşılaşmaların yaşandığı, içimizdeki ateşin bir şekilde dışarıya yansıdığı, bunun yanı sıra aynı zamanda parasal konularda bir takım parlak fikirlerin aklımıza geldiği, eski projelerimizi, eski yatırımlarımızı yeni bir bakış açısıyla ele almanın kolaylaştığı bir etkileşim söz konusu olacaktır bu Venüs ve Güneş kavuşumuyla beraber. Bunun yanı sıra ne tarz etkiler getirebilir? Tabi hani güneş ve venüs kavuşumu aslında çok az rastlamış olduğumuz etkileşimler değil arkadaşlar. Ancak yine de venüsün retro korumda oluşu, oğlak burcunda oluşum Ve bunun yanı sıra aynı zamanda güneş venüs kavuşumunun junoyla da etkileşimi dikkatimi çekti. Dolayısıyla bu alanda bir paylaşım yapmak istedim. 9 Ocak tarihi itibariyle arkadaşlar... Güneş, Venüs ve Juno e, Oğlak Burcu'nun 19 ila 20 derecesi arasında kavuşacak. E, tabii Juno da işin içine girdiği zaman burada özellikle aşk ilişkiler, evlilikler, e, ruh eşi ilişkisi, karmak ilişki bir şekilde kadersel yönü ve teması baskın olan bir ilişki modelinden bahsedebileceğimizi söyleyebilirim bu tarihte tanıştığınız insanlar başlatmış olduğunuz ilişkiler gerçekten çok kadersel etkiler barındırabilir arkadaşlar tabi iş arkadaşları da olabilir özellikle erkekler açısından iş arkadaşı kadınlar açısından romantik partner veya eşi gibi değerlendiriliyor juno astroidi baktığımızda ancak bir şekilde aynı yola baş koyduğunuz aynı ideal üzerinde ilerlediğiniz hayatı belli alanlarda paylaştığınız kişilerle ilişkilendiriliyor Dolayısıyla her ne kadar Venüs ve Güneş iş ve kariyerle de bağlantılı değilse de <gülüyor> aynı zamanda ben burada aşk ve e, gönül meselelerinin daha yoğun bir şekilde kendisini göstereceğini düşünüyorum. Zira aynı zamanda Koç burcundaki Ay ile de bir kare görünümü yapacak e, bu üçlü e, kavuşum ve Vertex'te de e, kare görünüm yapacak ve Apex noktası buradaki tek kare açının e, Juno, Venüs ve Güneş etkileşimi. O burada özellikle e, Öncü grupların Koç, Terazi Olak ve Yengeç gruplarının bu bahsini geçirmiş olduğum derecelerde gezegenleri bulunanlar sert bir tanışma, sert bir konuşma, derinden etkileyecek bir e, karşılaşma ile e, muhatap olabilirler. E, ama sert olmasına rağmen gerçekten hayatınızda artık bir şeyleri değiştirmenin mecburi olduğunu hissettirecek etkileşimler var. E, bazen kare açılar e, bizi harekete geçirir. Aksiyon aldırır. Bu açıdan bakıldığı zaman kare açıların da faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü e, diğer destekleyici açılar, üçgen açılar, e, sekstil açılar bizi bazen tembelliğe sürükleyebiliyor. Bu nedenle ben kare açıları, tek kare açıları da oldukça geliştirici ve faydalı buluyorum. Ee, özellikle bunlardan korkmuyorum. Şimdi e, Ay ve Vertex de işin içine girdiği zaman arkadaşlar özellikle buradaki bu hayatımıza giren kişi ilişki, durum, hadise, olay her neyse bizi duygusal anlamda ciddi bir gerilime itecek gibi gözüküyor. Belki bir takım şeylerden vazgeçmemiz gerekecek. Belki hayatımızda bir düzen değiştirmemiz gerekecek. Belki duygusal anlamda o kadar büyük bir yoğunluk hissedeceğiz ki bununla baş etmekte zorlanacağız. E, bu tarz etkiler hakim olacaktır. Tabi ki her birimizin haritasına aynı etkiler olmayacak arkadaşlar. Uzun zamandır kanalı takip edenler varsa ben özellikle sürekli olarak dereceler bahsediyorum ki e, bilhassa bu derecelerin etkili olduğunu bilin diye ama bir de e, kolektif olarak bizleri etkileyen e, durumlar var. Bunlardan da bahsediyorum ama e, biraz önce saymış olduğum burçlar ve dereceler bilhassa en yoğun etki alacak olan burçlardır. Bunun yanı sıra yine diğer burçların benzer dereceleri de destekleyici görünümler alacaktır. Daha hafif ve kolay atlatacaktır bu süreci. Vertex bizim kader kapısı olarak kabul ettiğimiz kaderin hayatımıza dışarıdan müdahalesi olarak kabul ediliyor astrolojide. Ay ile vertex karşı karşıya geldiğinde özellikle bana şunu düşündürüyor. Alışkanlıklarımız, geçmişimiz, köklerimiz, ait olduğumuz yerle alakalı bir çelişkili durum söz konusu. Yani bir tarafta alıştığımız çevre, alıştığımız insan, alıştığımız ortam, atalarımız, köklerimiz, konfor alanımız, evimiz, yuvamız, annemiz, ebeveynlerimiz duygusal geçmişimiz ve bagajımız bir taraftan da kaderin bize sunmuş olduğu o yenilik her neyse o bunların arasında taban tabana bir zıtlık söz konusu ve bu bize sunulan şeyin oldukça kadersel olduğunu da farkındayız bir şekilde. Ve bunu da değerlendirmek istiyoruz ancak mevcut düzenimizde e, herhangi bir değişimde bulunmak istemiyoruz. Zaten insanoğlunun genel sıkıntısı bu. Hepimizin yaşamış olduğu şey hem karnım doysun hem pastam dursun e, gibi bir algımız var. Ancak e, başarıya ulaşan e, hayatta belli bir... E, başarı elde etmiş olan ve fark yaratmış olan insanların zaten birçoğu biliyorsunuz ki konfor alanını terk ederek hayatın kendisine sunmuş olduğu fırsatları yakalayan, kovalayan ve bazen de kendi şansını kendisi yaratan insanlardır. Kara açılarda bu şekilde insan gelişimine katkı sağlar. Özellikle doğum haritasında kara açı çok fazla bulunan arkadaşlarım varsa hayatı genelde bu şekilde yaşayacaklardır. Bir mücadele, bir aksiyon sanki bir savaş alanı gibi sürekli olarak bir şeyleri terk edip bir şeyleri bırakıp yeni bir şeye entegre olmak şeklinde ilerleyecektir sistemin e, işleyişi. Burada e, kadersel ruh eşleri Kadersel bağlantılar kadersel destekler aynı zamanda duygusal olarak bir yeri terk etmenin bir yerden duygusal olarak kopmanın vermiş olduğu acı ve üzüntüyle beraber hayatın bize getirmiş olduğu yeni fırsatlar var. Ancak Venus'ün retro olmuş olması özellikle bu yeni fırsatın da geçmişle bağlantılı olduğunu düşündürüyor. Belki geçmişten bir insan, belki geçmişte kabul olmuş bir duanız, belki geçmişten beri tanıyormuş hissini yaratan bir durum veya bir kişi olabilir arkadaşlar. Yani derin bir bağlantılı Sağlılık hissedebilirsiniz. Kendinizi açmaktan, kendinizi dürüstlükle ortaya koymakta hiç zorlanmayacağınız, en saf, en açık halinizle etkileşim kurabileceğiniz bir durum, kişi veya olaydan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir rahatlık daha söz konusu olacaktır. Ancak mevcut hayatın diğer duygusal konularını ele aldığımız zaman sistemin işleyişi biraz bizi zorlayacak gibi gözüküyor. Evet, 9 Ocak tarihine dair anlatmak istediklerim bunlar. Umarım çok güzel gelişmeler olur hayatınızda. Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, astroloji hesabı veya evrenselkadimbirgeci.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu günler, hoşçakalın.